Hepinize selamlar. Bugün sizlere Steam'de nasıl kart düşürüp kar edebilirsiniz onu göstereceğim. Bu video iki bölümden oluşacak. Birincisi hangi oyunları almalıyım. İkincisi Steam aydınlatması nasıl kullanılır. İlkinden başlayalım. Hangi oyunları almalısınız onu göstereceğim. Şimdi indirimler indirime değişiyor tabii ki bunlar ama internette bazı forumlarda vesaire falan, Reddit'te, Teknopat'ta hangi oyunları almanız gerektiğini gösteren Konular açabilirsiniz. Mesela bu arkadaş açmış. Ben burayı örnek göstereceğim. da arkadaş ZOOP serisi demiş. Hangisi? Böyle oyunları sıralamış adam. Ee, şey yapmışlar falan filan. Veya kendiniz bakmak isterseniz. Çok satanlara girip 10 lira altına çekip oyunlar deyip DLC falan çıkmasın. DLC'ler kart düşünmüyor. Çünkü 1 liralık oyunları arayacaksınız. İndirimli olan 1 liralık oyunları tabii ki. Ee, ben kendi aldığımdan göstereyim. Ah, 1 lira 5 lira varro girdiniz mesela beğendiniz bu oyunu 1 lira 5 kuruş gözünüz kestirdi incelemelere iniyorsunuz kart düşürmek için bunun gibi diğer falan filan ee, bu ifadeyi gördünüz mü direkt alabilirsiniz oyuna ama garanti olsun istiyorsanız e, kartlarının fiyatlarına bakın koleksiyon kartları kısmı var burada o kısımdan kartlarının kaç para görüntüleyebilirsiniz. Kaç tane kart düşürüyor falan onları da yazıyor. İnternetten biraz araştırma yapıp Kar edip etmeyeceğinizi arkadaşlar. Kar ettiğini söylemiş ama. Biraz da şansı. Her kart fiyat olmuyor. Bazıları pahalı oluyor. Bazıları ucuz oluyor. Bir de şey çok değişken. E, kart pazarı. Hemen göstereyim size mesela. Ben bu kartı koydum da bu. Başka bir oyundan ama. Mesela şu ucuz bir oyundan belli yani. Hatta şu da ucuz bir oyundan. Bak 0.65'e düşmüş. Ben koyduğumda bu kart 1 lira 42 kuruşta. Ben 2-3 kuruş zararla koymuştum hatta. Ne kadar düşmüş bakın. Ama bu elbet çıkar. Ee, bir şeyine bakalım. Eğer biraz daha beklerseniz çıkar. Bu Böyle yorumlayabilirsiniz şeylere. El çapo. Bunu 1.91'den koymuşum. 1 lira 9 kuruşa düşmüş. Tamam. Düşüşte şu an bir daha çıkar. Belki. Neyse. Yorumlayın kendi kafanıza göre. Kartları pazara koyun. Bekleyin ederseniz. zaten doların ne olacağı belli olmuyor. Bunlar dolardan aşağı şey yapıyor. Her türlü kâr edersiniz ihtimalle. Ee, oyunları yaptık. Kartları nasıl düşüreceğinizi göstereyim. İnterete giriyorsunuz. Aydınmaster. İşte, Kitaba giriyorsunuz. Beta'yı verin, Beta zaten aldı üstünde. Beta. Belli değil ne oldu. Next and testlediğimi sürüp indiriyorsunuz buradan çıkarıyorsunuz ve bam böyle bir uygulama karşınıza çıkıyor bunu açıyorsunuz böyle bir şey karşınıza çıkıyor bu seferde ee, oturum seçeneği olacak oturum açacaksınız oturum oturma açmanın sıkıntı çıkarsa ayarlar kısmına girin şu kısımda session id ve login sekuru var onları nasıl yapacağınızı göstereyim eğer açansanız oturum tabi bu e gireceksiniz Steam'e giriş yapacaksınız. Steam'e giriş yapmış olmanız lazım. Ayarlara girin. Çerezler bu Brave için ama Google'da da benzer bir şeyler. Eğer bulamazsanız benim gösterdiğim YouTube'da videolar vardır. Tüm çerezleri, siteleri gösterin diyeyim. Steam Evet 12 tane çerez. Session ID. Aha, da içeriği burada. Bu içerik. Bir de Lobby. Ee, bu şekilde yapılıyor. Onun da içeriğini kopyalayacaksınız. Şu şekilde. Giriş yapacaksınız işte. Giriş yaptıktan sonra direk oyunları çalıştırmaya başlayacak. Tak tak tak kart düşürmeye başlayacak yani. Ee, aynı anda fazla fazla oynadıysanız aldıysanız çok fazla oynatacak. O yüzden kendinizi görünmez alın. Kart düşürdükten sonra da pazar girip bir eşya sat dedikten sonra satabilirsiniz. Bu şekilde. Satarsız. Ben hepsini satmışım. Bu satılmıyor. Bu kadar da. Kendinize bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.